Kırgızstan'a geliyoruz, ana Atayyurdunuzdan. Bu festivale Türkiye'ye 5 bin kilometre uzaklığına geliyoruz. Buraya gelmekten, katılmaktan çok mutluyuz. Festivale ilk katılıyorum. Bayağı bir uzun yoldan geldik. NİDE'nin kültürünü ve geleneklerini tanıtmaya geldik. Çok heyecanlıyım. Yani dizileri titredersem yerlidir. Böyle bir atmosferde saz çalmak benim için bir onur. Festivalimiz 26 Ağustos'ta başladı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü olmakla birlikte aynı zamanda 30 Ağustos'ta sonlanacak olan Büyük Taarruz'un başlangıç tarihidir. Dolayısıyla bu günler zafer günleridir. 30 Ağustos'ta da inşallah Zafer Bayramımızı birlikte kutlayacağız. Büyük Taarruz'da ordusunun önüne düşen büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk bize bu vatan topraklarını, bu vatan satını bağımsız olarak bıraktıklar için minnetle, şükranla anıyor, bakamları, mekanları cennet olsun diyorum. Festival güzel, hovrukça çekici. Etmesi belediyemizden ve katkılarını sağlayan tüm devlet büyülerimizden teşekkür ederiz. Çok güzel, çok duyguluz, harika. Enver Bey'e teşekkür ediyoruz. Çok eğlendiler, hakkını vermişler. Çok teşekkür ederiz.